Selamün aleyküm arkadaşlar. Bu üçüncü video. 10 ee, saat çektim. Fakat e, şimdi şu an kaydediyor mu? Evet kay geliyor Başka bir ekran kaydı yükledim. Şimdi e, Pixar'da giriyoruz. Yüklep giriyoruz yani. Şimdi ben şey, baştan göstereceğim. Şey, önce bir, şey, bir tane şey çıkacak. Kalemdeki fotoğrafları görmeyi diye kapattığım şeyi Böyle bir tane seçiyorsunuz, Engilagam, Gamezone'deki gibi uzun tane olsun ya. Şu falan olur. Baklayım arkadaşlar. Fakat videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Hazırlanmaya çalışacağım biraz. Şöyle çıkartmalar geliyoruz arkadaşlar. Sonra e, bu işleri yapıyoruz. Bunun için buraya tıklıyoruz. Bunun için önce ya, da, ya da iki yazıyoruz. Ya da ayarlıyorsunuz. Çok güzel. Heh, çok güzel oldu değil mi? Fakat işte biraz şey bozuyor sanki. Ya düzenlenmesin ya bana ne? Hayret. Heh, atla. Tamam. Ben şöyle e, durduruyorum falan. fakat Sonra arkadaşlar YouTube video'ya giriyoruz Ben aslında yükledim ama uygulamaya gelecektim şey, Ama kısa videoları şey yapamıyor, şey yapamıyorsunuz şöyle, Bu videoları kapak resmini değiştireceksiniz Buna basıyorsunuz kalem butonuna Yine bu kalem butonuna Sonra böyle Ama e, kapak resmi değişti Yani burada ekle falan yazacak Bitti diyeceksiniz gittiyeceksiniz O da bitti ha Vay